Evet arkadaşlar bir videomuzla daha birlikteyiz Gıy, gıy TV'ye hoş geldiniz. Baharat çeşitlerini tek tek ayrı ayrı videolarda çekeceğiz. Sahte mi gerçek mi bunu anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi ilk videomuzda burada gördüğünüz gibi zerdeçal var. Zerdeçalın öğütülmeden ki hali bu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gerçek zerdeçalın rengi hardal sarısı olur arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bunu bu şekilde çektik, bu hale getirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu çekilmeden önceki hali, bu da çekilmiş hali. Şimdi biliyorsunuz her türlü hile var artık piyasada, baharatta da var. Mesela zerdeçala e, ne katıyorlar derseniz aromalı un katıyorlar ve gıda boyası katıyorlar arkadaşlar. O yüzden önce renginden anlıyoruz. Rengi hardal sarısı olacak. Sarı olmayacak yani sarı tam sarı olmayacak. Hardal sarısı olacak. Turuncu da olmayacak arkadaşlar. Bu şekilde bakın gördüğünüz gibi. Rengi bu şekilde olacak. Veya şuradan görebilirsiniz. Zerdeçal neye işe yarıyor? Öncelikle birçok kanser çeşidine yararlı arkadaşlar. Bağışıklık sistemini de güçlendiriyor aynı zamanda. Şimdi bu şekilde baharatçıya güvenmiyorsanız bu şekilde alın. Bunu böylece öğütebilirsiniz. Blender'dan geçebilirsiniz. Öğütme makineleri var. Satılıyor büyük büyükşehirlerde. En garantili yol bu. E, Toz aldığınızda da nasıl bakacaksınız onu da göstereceğiz. Böyle alacaksınız. Bunu böyle geçirebilirsiniz. Rengi bu şekilde olacak. Bu köklerin büyükleri de var ama küçükleri daha makul arkadaşlar. Rengini görüyorsunuz nasıl olduğunu. Bu şekilde blender'dan geçirin ya da öğütün. E, kullanma şekli de bir çorba kaşığı. Veya bir tatlı kaşığı günde yeterli. Çorba, yoğurt gibi bunlarla yiyebilirsiniz arkadaşlar. 45 dakika bunu kaynatacaksınız. Bir başka şekli doğu. 45 dakika kaynattıktan sonra bir hafta kuruyacak. Kuruduktan sonra da çekeceksiniz arkadaşlar. Öğüteceksiniz. O şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi toz halinde aldınız diyelim ki bunun gerçek olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bir kere gerçeğin rengi hardal sarısı. Ya yani ne tam sarı ne de turuncu arkadaşlar. Burada ne anlayacağız? Ya da bir bardak suya burada gördüğünüz gibi bir çay kaşığının ucuyla çay kaşığının ucuyla bir miktar alıyoruz. Çok az bir iki damla kadar. Sonra suyun içine atıyoruz. Çay bardağı pardon, ee, büyük bardağın içine su bardağının içine koyduk arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bakın dağılmıyor. Yani bu şekilde dağılmaması lazım suyun içinde arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi dağılmıyor. Eğer aramolu olursa bu zaten dağılır. Gördüğünüz gibi dağılmıyor. Bakın duruyor gördüğünüz gibi. Bir de ayrıca eğer sahte ise içine katkı maddesi katıldıysa aramalı un veya bir dağ boyası bu zaten boya olur arkadaşlar. Erir boya bildiğiniz gibi. Böyle bu şekilde durmaz. Bakın dibine de çökse duruyor. Bakın suyun rengi yine gördüğünüz gibi aynen duruyor. Karşı tarafı görüyorsunuz. Üstüne baktığınızda da bu şekilde olmaz arkadaşlar. Bu bir süre sonra beyaz bir tabaka oluşur burada. O da aramalı undur arkadaşlar. İşte bu şekilde olursa sıkıntı yok bakın. Ama tepesinde suyun yüzeyinde beyaz bir tabaka oluşursa, erirse, dağılırsa o zaman sıkıntılı arkadaşlar. O yüzden en güzel yapacağınız şey burada gördüğünüz gibi bu şekilde alıp direkt öğütmek ya da blenderdan geçirmek ya da etkisini artırmak için 45 dakika kaynatacaksınız. Ondan sonra kuruyacak bir hafta öğüteceksiniz. Bu şekilde etkisi daha da fazla oluyor. Bu şekilde anlayabilirsiniz. Hemen son olarak tekrar söylüyorum. Rengi turuncu veya sarı olmayacak. Hardal sarısı olacak arkadaşlar bu şekilde. Ve bakın böyle suya attığınız zaman dağılmayacak. Kalacak yüzeyinde veya dibine çöksedi bir miktar dibine çökmüş. Bakın boya olsaydı zaten bu boya rengini alırdı su. Üzerinde de sahte olanlarda beyaz bir tabaka oluşuyor arkadaşlar. Beyaz tabaka oluşursa bu da içi katkı maddeli. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Diğer videolarımızda bundan sonrakilerde de diğer baharatları tek tek size sahte mi gerçek mi nasıl anlayacağınızı izah edip, edip anlatacağız. Teşekkürler bizi izlemeye devam edin.